Evet arkadaşlar 25 Ocak 2019 Cuma gününün videosu. Birinci videosu ile birlikteyiz. %100 tutuyor arkadaşlar. 3 maçı size konti garantı veriyorum. Toplam 18 kupon. Bir kuponu komple tutacak. Burada ongan yan cebinize 2 maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. E, bank olarak bulacaksınız. 5 maç yapıp 3 maçı garanti 2 maçı bekleyeceksiniz. 18 kupon yaparak. Şimdi önce ispatını yapalım. Bakın bu aynı sistemde. 21 Ocak Pazartesi günü yaptığımız videosunu çektik. Bizi izleyenler, bilirler, takip edenler. Bakın burada 525, 523, 155. Üçüncü kupon bakın yazıyor 3K diye altında. Üçüncü kuponumuz tutmuş. Yani yaklaşık 10 ganyen, yani 8-10 ganyen yani cebinizde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi 25 Ocak 2019 Cuma. 3 tane maç seçtik arkadaşlar. Seçtiğimiz maçlar 102, 105, 104. 104 600 konti garanti zaten gelecek. 102 ve 105'i de 3 ihtimal üçünde oynadık. O da konti garanti gelecek. Burada önemli olan seçtiğimiz maçlar. Bakın 2.33, 2.30, 2.23, 2.40 en üstte bakın. Yani ortada birbirine ganyanlara yakın. Çarpıldığında alacağınız para ganyan çok olsun, alacağınız para çok olsun diye. Burada yaklaşık 10 ganyan sizde cebinizde arkadaşlar. Siz bu 18 kupona 2 tane maç ekleyeceksiniz. Ve verdiğiniz paranın en az 2 katını alacaksınız 2 maç tuttuğunda. Çünkü 3 maçı ben zaten verdim. Şimdi formülümüz şöyle. Bunun aynısını kuponlara 18 kupona döşeyin arkadaşlar. 2 maçı da altına ekleyin. Takip ettiğiniz maçları keyfinize bakın. 5'te 3 konti garanti burada. 1. satıra bakın yukarıya. 102. 3 ihtimal verdik ya arkadaşlar. 1. satırda üstte. 102. 1. 1. 1. Yanına devam ediyor. 102. 0. 0. 0. 1. satır devamında altta. 102. 2. 2. 2. 105'e geçtik. 1, 0, 2, 3 ihtimal vermiştik ya. Bakın ikinci satıra yukarıya. 105, 1, 0, 2. Yan yana yazıyoruz. 105, 1, 0, 2. Altı, ikinci satır devamında yine 1, 105, 1, 105, 0, 105, 2 diye yazdık. Üçüncü satıra geldik yukarıya bakın. 104'e 2 ihtimal kullandık. Alt 3 zaten başka bir seçenek yok. 104'e ilk 9 kupona komple Alt diyoruz arkadaşlar. Bu ilk dokuz kupon. Bakın üçüncü satıra ve üçüncü satırın devamına. Üstte ve alta. Hep alt arkadaşlar. Bakın 104'e komple alt dedik. ilk dokuz kuponumuza. Bu ilk dokuz kuponumuz. Şimdi ikinci dokuz kupona geçiyorum. Bakın bu da yine aynı. 102, 105, 104 devam ediyor. Biraz önce yaptığımız formülde iki satır. Aynı arkadaşlar değişmiyor. 102 ile 105 biraz önce ne yazdıysanız. Aynısını burada yazıyorsunuz. Bakın birinci satıra 102'ye. 1, 1, 1 demişiz birinci seçerek 0, 0, 0 devamına birinci satırın devamı aşağıda 101, 2, 2, 2. Yani 3 ihtimali de yazdık buraya. 105'e bakın ikinci satıra. 1, 0, 2 devamında yine 1, 0, 2. ikinci satır altta devamında yine 1, 0, 2. Üçüncü satıra bakın 104'e üst diyor. Biraz önce alt demiştik. Şimdi bu 9 kuponda komple 9 kupona birden üst dedik. Yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon toplam 9 kupon. 9'da biraz önce verdik 18 kupon. 3 maç konti garanti arkadaşlar. Yani burada önemli olan verdiğiniz parayı çıkarıp üstüne para almak. Şimdi ben size bir de uç maçı verdim. Konti garanti 3 maç cebinizde. İspatını da yaptım. Geçen e, pazartesi galiba. Evet pazartesinin e, videosundan çektiğimiz aynısını gösterdim. Siz 2 maç ekleyin. E, 18 kupon vereceğiniz para 54 lira. 10 yan var burada. 2 maç eklediniz. 3 kanyan olsa 3 çarpı 10 30 3 misli yapsanız 90-100 lira arkadaşlar. Verdiğiniz para 2'ye katlar. Tabi takip ettiğiniz maçlardan 2 tanesini yüksek ganyanlı maçlar ilk gel ikinci yazarsanız arayacağınız para 3 katına kadar 4 katına kadar çıkar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Bildirimleri açın. Her gün videolarımız size gelecek. Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.